Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yemekteyiz'de muhteşem bir hafta devam ediyor. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar. Yemekteyiz 199. bölümde Melaha Hanım yarıştı. Günün puanlamasına geçmeden, yarışmacıların yemek hakkında yorumları ne oldu? Kaç puan verdiler? Detaylara geçelim. İlk olarak Mustafa Bey, yemek hakkında yorum yapıyor, kendisi çorbanın eksiklerinden bahsetti, beklentilerinin büyük olduğunu, söyleyen Mustafa Bey, böreğin hazır yufkadan olması, puan kırmasına sebep oldu, ana yemek olan, İzmir bonfile sarmasını, dışının yanmış olmasından, dolayı beğenmediğini belirtti, pilavın lafı olduğunu söyledi, tatlıda sunulan Erzincan yöresel, kadayıf dolmasının, içindeki cevizlerin çok pişmesinden, Sebebiyle ve çok hamurumsu, tadı nedeniyle beğenmediğini söyledi. Mustafa Bey Melah Hanım'a 5 puan verdi. Ebru Hanım çorbayı beğendi. Ara sıcak böreğin, kusurların olduğunu fakat beğendiğini belirtti. Ana yemek etin hiç kesilmediği söyledi. Ve pilavın laf olduğunu belirtti. Tatlının bazı eksikleri olduğunu söyledi. Ebru Hanım Melaha Hanım'a 5 puan verdi. Hande Hanım yemekleri genel olarak beğendiğini belirtirken, Melaha Hanım'a 4 puan verdi. Tansu Bey yemeklerin anne yemeği gibi olduğunu ve genel olarak hepsini beğendiğini belirtti. Tansu Bey Melaha Hanım'a 9 puan verdi. Melaha Hanım toplamda 23 puan alarak haftanın da en yüksek puanını kazandı. Bakalım cuma günü Mustafa Bey kaç puan alacak? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.